2000 yılı aşkın bir süre önce, öklit, herhangi bir sayının tam olarak bir adet asal çarpan kümesine sahip olabileceğini göstermişti. Bunu, gizli bir anahtar olarak düşünebiliriz. Asal çarpanlara ayırma, esas itibariyle zor bir problemdir. Kolay ve zordan kastımız ne? Önce onu bir netleştirelim. Bunun için, zaman karmaşıklığı diye yeni bir kavrama başvuracağız. Hepimiz daha önce çarpma işlemi yaptık. Hepimizin de işlemi hızlandırmak için kullandığımız kuralları vardır. İki sayıyı çarpmak için bir bilgisayar programı yazarsak, program işlemi hiçbir insanın çözemeyeceği kadar hızlı çözecektir. Şimdi, bir bilgisayarın iki sayıyı çarpması için gereken zamanın grafiğini göreceksiniz. Sayılar büyüdükçe doğal olarak cevabı bulmak için gereken sürede artıyor. Çok büyük sayılarda bile, işlem süresinin 1 saniyenin çok altında kaldığına dikkatinizi çekerim. O halde çarpma kolay bir işlemdir. Şimdi bunu asal çarpanlara ayırma işlemiyle karşılaştıralım. Biri sizden 589 sayısını asal çarpanlarına ayırmanızı isterse, bu problemin çarpmadan daha zor olduğunu sezgisel olarak da anlayabilirsiniz. Nasıl bir strateji izlerseniz izleyin, 589'u tam bölen bir sayı bulmak için deneme yanılma yöntemini kullanmak zorundasınız. Asal çarpanların 19 ve 31 olduğunu bulmak için biraz boğuşmanız gerekir. Ve eğer biri sizden 437.231 sayısını asal çarpanlarına ayırmanızı isterse muhtemelen pes eder ve bir bilgisayarın yardımına başvurursunuz. Bilgisayar, Küçük sayılar için oldukça iyi randıman verir. Fakat çok daha büyük sayıları çarpanlarına ayırmasını istediğinizde grafiğin üstel artışa yakınsadığını görürsünüz. Atılması gereken adım sayısı çoğaldıkça hesabı yapmak için gereken süre hızlanarak artar. Sayılar büyüdükçe bilgisayarın işlemi tamamlama süresi önce dakikalar seviyesine çıkar. Sonra saatlere ulaşır. Sayı devasa boyutlara geldiğinde Çarpanlarına ayrılması yüzlerce hatta binlerce yıl sürecek bir işlem halini alır. Bu nedenle zor bir problemdir diyoruz. Çünkü çözmek için gereken süre hızlanarak artıyor. Yani Cox asal çarpanları kullanarak çözüme giden yolu açmış oldu. Birinci adım. Diyelim ki Melis yüz basamaklı rastgele bir asal sayı üretiyor. Bu sayı P1 olsun. Sonra aynı mertebede, İkinci bir rastgele asal sayı üretiyor ve buna da P2 diyor. Ardından bu iki asal sayıyı birbiriyle çarpıyor ve basamak sayısı 300'ü aşan n bileşik sayısını elde ediyor. Bu çarpma işlemi bir saniyeden az sürer. Hatta bir internet tarayıcısıyla bile yapabilirsiniz. Sonra n'in asal çarpanlarını yani P1 ve P2'ye alıp saklıyor. Artık n'i herkese verebilir. Nasılsa çözümü bulmak için bilgisayarlarının yıllarca işlem yapması gerekecek. İkinci adım. Cox, enin asal çarpanlarının biliniyor olmasına dayalı bir fonksiyon arayışındaydı. Bu amaçla İsviçreli bir matematikçinin 1760 tarihli çalışmalarını inceledi. O İsviçreli matematikçinin adı Leonard Euler'di.